Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine Türkiye haritasında Trevego'nun çift İngilli modeliyle Malatya'dan Adana'ya kadar bir seyahatimiz olacak. Yolumuz üzerinde o Antep ve Osmaniye illerinin içerisinden geçeceğiz. Yaklaşık 450 kilometrelik bir yol olmasını planlıyoruz. Navigasyonumuza göre yol şartları trafiği en kalok olarak ayarladık. Ee, nasıl bir yol şartları bizi bekliyor onu göreceğiz şu an sizler tabi ben e, gördüğünüz gibi Malatya Kahramanmaraş'ın yan tarafından Antep Osmanlı Adana'da bu seferi tamamlayacağız ee, yaklaşık olarak oyun saat olarak 6 saatlik 450 kilometrelik bir yol planımız var ee, Bu kullandığımız otobüsü bir önceki e, videoda normal tek teklingelisini kullanmıştık Travigo S modelinin ee, oyuncuyuz bir sitesinden indirebilirsiniz. Hakan Terzi arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu modeli bizimle paylaştığı için gerçekten olağanüstü bir model ortaya çıkarmışlar. Şimdi motorumuzu çalıştırarak seyahatimize başlayalım. Şu an oyun saati itibariyle 21.45 olarak görünüyor. Ortalama 6 saat içerisinde Adana'ya varmayı planlıyoruz. Herkese iyi olacaklar, iyi seyirler diyorum. Bugün her şeyimizden, videomuzdan farklı olarak gece seferi düzenliyoruz bakalım. Umarım memnun kalırsınız. Herkese iyi seyirler tekrar. Şu an Malatya Otogar'dan hareket ediyoruz. Dün paketimiz 4 nolu peronundan. etti görünüyor. Süspansiyon sesleri gerçekten olan üst olmuş. Tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızın bu güzel modu ortaya çıkarttığı için. Evet arkadaşlar Bugün e, Bir önceki videomla bu videom arasında Sistemde ufak bir değişiklik yaptım Daha önce 2 kademeli kullandığım rotardar sistemini 5 kademeli ile olarak yani Orijinal e, Otomis e, Rotardar kolayı değiştirdim Önceden 2 kademe çıkıyor şimdi 5 kademe olarak Devreye giriyor Gerçekten 5 kademeyi çekmek oldukça zevkliymiş. Gece yıl yolunda e, altında bulunan lamba birlikte sinyal olsun, frenlanması olsun e, bakalım nasıl bir görsellik ortaya katacağız. Arkadaşlardan gelen geri bildiğin üzerine sinyal sesinin seviyesinde biraz daha azalttım. Hani bazı izleyici arkadaşlarımızı rahatsız ettiği yönde bilgiler paylaşmışlardı. Evet, bakın sponsor ve sesi bakın gerçekten çok, özellikle sert fren yaparak durdum. Yani bunu görün diye. Gerçek hayatta da e, seferler başlıyor yavaş yavaş. Haziran itibarıyla hayatımız inşallah bir nevi normale dönmeye başlayacak. Şimdiden yola çıkacak bütün kaptanlarımıza, muaver arkadaşlarımıza, yolcularımıza eee iyi yolculuklar diliyoruz. Herkesin yola çık olsun, tekerlerine taş değmesin inşallah. Ben otobüs yolculuklarında hani küçüklüğümden beri yaptığım otobüs gece yolculuğunu gerçekten çok sevmişimdir. Çünkü yola odaklanma daha güzel oluyor. Hani sağa sola sola çok ilgilenmeden otobüs aydınlatmaları gerçekten çok hoş olduğu için yolun tadını gerçekten çok güzel çıkartıyor. Sessiz oluyor ortam. Sadece otobüsün orijinal seslerini dinliyoruz. Benim çok hoşunu etmiştim umarım sizlerin de vardır. Bunlarla ilgili siz de yorumlarınızı yaparsanız çok güzel olur. Bu sistemi yapmak isteyen arkadaşlarından sürekli hani mesajlar, bildirimler alıyoruz biliyorsunuz. Siz de arkadaşlar da yorumlarda belki görüyorsunuz sistemlerin ortalama maliyetleri e, yani 15-20 bin lira arasında bulabilir. Bunun sebebi e, biliyorsunuz. Yani dönüş yapmamız gerekiyor. Orijinal otobüs parçaları olduğu için bunları e, benim o parçaları tedarik ettiğim yerde arkadaşımla iletişimle geçmiştik yani biraz parçaların bulunması biraz zorunda hani bulunmayacak diye bir şey yok tabi, yapmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum yapmak isteyen arkadaşlar hani e, bu işe girebilirler biraz zahmet isteyen bir iş biliyorsunuz bu kadar şeyi bir araya getirmek kolay değil e, ama hani bu parça edindikten sonra yardım isteyen arkadaşlarım olursa seve seve yardım etmeye çalışırım ama dediğim yani hani parçaları parçaları e, hani ciddi olarak almak isteyen arkadaşlar varsa iletişime geçebilirler. Ona göre bunu alacak arka yani aldığım kişiyle sizle irtifat haline sokabilirim. Ama dediğim gibi 15-20 bin lira arasında bir tane hani ücret hazırlamanız gerekiyor. Bilginiz olsun çünkü hep gibi orijinal hani e, otobüs parçası sonuçta hani 3D printerden vesaire yapılmış basılmış bir ürün değil bunlar. E, keşke öyle olsa hani. E, o zaman emin olun ki yeni treviye boyu hemen yapacak olur yaparım kesin ya da yeni turizmayı İkisi de oldukça güzel ben tercihim onlardan yanı olur eminim ki. Maraş'a doğru gidiyoruz. Maraş'ın içine girmeyeceğiz. Maraş'ın paralelinden geçeceğiz. Ortalama 108 km hızla seyahatimiz devam ediyor. Bir de bu müzik olayı. yani benden yani çok bu seyahatlerin açısından müzik denemek istiyorum gerçekten de. Ama YouTube en ufak şeyde en ufak müzikte hemen telif hakkı koyuyor. Yani telif hakkını koyması yerli dönemlerde hani kanalı kapatmaya kadar gider sürekli telif hakkı e, uyarısı aldığınız zaman e, bir iki video önünde kısa bir müzik koymak istedim hemen 10 e, dakikalık kısmına e, telif koydum hani sesini kısmak kısmak zorunda kaldık daha sonra o videoyu sıfırdan çekerek tekrar yüklemek durumunda kaldım o yüzden müzik olayı biraz zor hani tabii ki e, müzik olayı gerçekten önemli. Mesela şu an gece yolculuğu yapıyorsun. Şu Arkadan şöyle ufak bir hani herkese sevdiği tarz tabii ki farklıdır. Ee, Türkiye olabilir, uzun olabilir, arabesk olabilir. Olsa oldukça güzel olur ama e, maalesef YouTube buna izin vermiyor. YouTube'un kullandırdığı müzikler var. Onlar da yani hiçbiri bize bence hitap etmiyordur. Oldukça çok e, Zaten hem yabancı hem de yani Bizim bu otobüs sevdalıların dinleyeceği tarzda müzikler Belki %1'i bile değildir yani bunu dinleyecek kişi sayısı O yüzden hiçbir videoda hiç kimsede yok Ben görmüyorum Umarım gece yolculuğunda ışıklandırmayı beğenirsiniz. Ee, hani tercihinize göre bu video gece videolara devam edebilir. Hani bu e, sizlerin beğenisine sunacağım ilk olacak. Benden çünkü ilk defa deniyorum. Umarım memnun kalırsınız. Hani görünüşten, sesten, oyun seslerini artık hani ilk videolarımda mikrofondan kaydettim. O e, videolarda bazı kulaktan dinleyen arkadaşlarımıza sorunlar olmuştu. Bundan dolayı şu an sesleri direkt şeyden oyundan veriyorum. O yüzden hani seste oyunda ne ses geliyorsa birebir alıyorsunuz. Ben sadece konuşmamı kulaklıktan veriyorum. Mikrofondan yani kulaktan kulaklık mikrofondan. Antep tarafına doğru sola döneceğiz. Evet, sağ tarafa gitsek direkt Antep'e gidiyorduk ama şey Antep diyorum üzülüyorum Kahramanmaraş'a doğru. Evet. Sol taraftan yolları zılar. Bakalım sağdan yol görecekler mi? Tam geldiğimde dur diyor. Şöyle aradan kaçarız. Böyle sağ şevre de kaçalım hemen. Yalı tıkalım kadına. Evet, şu an Osmanlı-Yantep tarafına doğru yönümüzü çevirdik. Türk haritasını yapan YKS Team takımını ee, tabii 3 sene olduğu ortalama bıraktılar bu haritayı. Sadece ne, güncel versiyonları e, güncelliyorlar. Bir de haritanın özgatlarını e, roman bir firmaya vermişler, bir ekibe. Onlar geliştiriyorlar. Onlar tabi hani sadece İstanbul tarafını geliştiriyorlar. Yani Anadolu yapısına tabii ki dokunmuyorlar. İstanbul taraflarında şu an sadece oynama yapıyorlar. O yüzden hani İstanbul haritasına göre bu taraflar biraz daha sade. O taraflarda hani orijinal haritanın olduğu bölümde oynamak biraz daha zevkli oluyor. Evet önümüzde fındık kale ...nın setrası var. Gece ölçüm belki seçilmiyor olabilir. Kameradan direkt yorulun işte. Evet. Karnasla ee, Türkiye hırtasını şu an güncel yapan bir de Muhammed Yalan arkadaşımız var. O da Marmara tarafından başlayarak hani Türkiye'ye o çok daha detaylı ve güzel harita yapıyorum hani kesinlikle. Ve buradan başarılı devamını tekrar ediyoruz. İnşallah bir an önce e, tüm Türkiye haritasını bitirir. Biraz zaman alacak onu yapmasam. Çünkü hani e, birkaç ay, hani birkaç ayda bir eee üç beş ile ortaya çıkıyor. Çünkü çok detaylı yapıyor gerçekten de. Büyük emek harcıyor. Onu da bu konuda Destekliyoruz tabii ki. Yani gerçekten ülkemizde otobüs kullanmak daha güzel. Avrupa Avrupa'daki oyun haritaları kesinlikle özellikle Promot. Kesinlikle çok daha başarılı hepsinden ee, Ama sonuçta ne bir Türkiye'de geçmiyor ee, Çok da ayrıntılar çünkü bir ekip yapıyor mesela hani Muhammed arkadaşım tek başına çalışıyor Bu tam program ekibi ee, ortamda 5-6 kişi ya da daha, belki daha fazladır O yüzden onların haritaları kesinlikle e, daha hızlı geliştiriyorlar Tüm Avrupa'yı yapıyorlar Google Google haritalardan yararlanarak Sonuçta oyunun orijin haritası da aynı şekilde hani, Gidipal yere teknik bakmıyorlar tabii ki ha, Hepsi Evet buradan sağ döneceğiz Antep, Adana Düz dersek Antep, Diyarbakır Önümüzdeki araba da 58 plaka. Sivas. Antep tarafına dönünce yollar 3 şerit oldu. Muhtemelen otoban mevzusundan dolayı. Sağ tarafa dönersek Antep şehir merkezine gidiyoruz. Biz otobandan Osmaniye, Adana yoluna doğru devam ediyoruz. Şu an oyun saati olarak gece 1.47. Hava biraz aydınlı tabii ki. Suspansiyon çok Gerçekten güzel geliyor Böyle bir ninli gibi Bu önceki ventil, videodaki ventil seslerini değiştirdim Bu daha güzel ve sakin geldi çünkü Benim de Arabanın orijinal e, süspansiyon sesi Arkan Terzi arkadaşımın verdiği gerçekten çok büyük gömek sarf ediyorlar Otobüslerin çizimi Can Sökmen'e ait. E, BTS'yi yorumlamak Komodor Alperen Komodor 59'a ve Alperen 39 ait. Hepsine teşekkür ediyoruz tekrar. E, oyun içinde hani otobüsü iyileştirme çalışmaları yapan arkadaşlarımız da Hakan Terzi ve ekibi. tabi geçtik. Osmanlıya gelmek üzereyiz. Sağ tarafa öndüğümüz zaman Osmaniye şehir merkezine doğru gidiyoruz. Biz düz devam ediyoruz otobanla. 88'e sabitleyelim otobüsümüzü. 87'ye. ses olarak sesim çok güzel değil aslında. Sesiniz güzel olsa biz de yani e, türk söyleyebilirdik. O zaman herhalde telif hakkı yemezdik. Kendi sesimizden olduğu için ama maalesef çok güzel bir sesim yok o yüzden bu konuda hiçbirinizi rahatsız etmiyorum. E, arkadaşlarımızın taleplerinden bir de bana hep en çok hani kafa kamerası olarak hani e, talepleri vardı arkadaşlarımın. Şimdi ben elindeki SJ4000 modeli var. Onunla birkaç deneme yaptım tabii ki. Ama hani görüntü kalitesi bana biraz hani şey geliyor, hani yetersiz geliyor. Normal şu an çektiğim kamerayla onu karşılaştırdığım zaman görüntü bulanık geliyor, ışık yetersiz geliyor. Yani gerçi hani normal gün ışığında da çektiğim zaman da yine hani çok memnun kalmadım bilmiyorum. yani yani paylaşım yani GoPro'da nasıl hani çekim yapar onu bilmiyorum. E, ama bir GoPro bulursam mutlaka deneyeceğim yani hani. Tırlar çekmiyor. Bizi de düşürdüler de 500'e kadar. Bu arada Çin en düşük devir otobüsünü aldım. Hani çok fazla 5. 6. vites gerekmesin diye. Motor olarak en düşük seviyede şu an kullandım. Otobüs. Yani gerçek oyununda birebir olmuyor. E, video kaliteleri e, hani motor video kaliteleri kendi yani o yanlış gücün oldu. Motor seviyeleri gücü Mesela şu an ben 100'de gidiyorum, de 1500 devirli de oyunda hani normal seviyede hani kırmızı alana geçmiyor ama normalden otobüste yeşil geçince gösterki e, hani kadranın kadranın olduğu böyle bir vites değişimi istiyor. Şu an mesela 1500'de de yeşildi, ortalama 85'de gidiyorum. Evet, şu an Atay-Mersin Adana ayrımına geldik. Direk yolun ortasında kalmış. Biz düz devam ediyoruz. Ortalama 64 km'lik bir yorumumuz kalmış. adana otogara Şöyle uzunlar açalım. Gerçi uzunlar açınca video biraz beyaz parlamasaları o yüzden kapattım tekrar. Evet arkadaşlar bundan sonra tır videosu çekebiliriz belki arada bir e, otobüsümüzü Adana'da bırakıp çünkü Adana'dan muhtemelen e, Mersin oradan da Konya tarafı ya da Antalya tarafına doğru gidebiliriz e, bir tır videosu yapabiliriz hani otobüsümüz orada otogarda park edip e, otobüs ya yani Mercedes'in tırını MP4 modelini ya da Scania'nın Son çıkan tırlarından birini alıp e, ufak bir e, tır videosu çekebiliriz. Tır videosu isteyen arkadaşlarımız da var. Bunu yine anketlerle size e, topluluk sekmemizden soracağım. Yavaştan ya doğru yaklaşıyoruz. Yüksek yüksek binalarımız görünmeye başladı. Bir oyun atası şey yol nafasında açık vardı sağ şeritte. Şimdi biz Adana şehir merkezine doğru gireceğiz muhtemelen. ana 2.194.000 nüfus görünüyor. Rakım 23. Burası <Gülüyor> sonralışta. taraftan. Peronu Yine dört numaralı otobüs peronumuza gidelim. Evet. Sayın yolcularımız, Adana'ya hoş geldiniz. Evet, şöyle otobüsümüzü de dışarıdan gösterelim tekrar. Adana Otogar'da 4 nolu peromda otobüsümüzü yine park ettik. Dediğim gibi otobüsümüz burada kalabilir. Ee, bir sonraki videomuz tır olabilir. Yine otobüsümüzle kaldığım yerden devam edebilirim. Ee, bunu arkadaşlar sizlerden destek alarak e, fikrinizle göre hareket edeceğiz. Sonuçta e, sizler ve bizler e, birlikte hareket ediyoruz. Sizden ne bana istek gelirse onu değerlendirmeye çalışıyorum. E, beni izlediğiniz için tekrar... Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda e, tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler.